Anlattık ya karmaşık bir şey değil Maksim. Yani felsefesi çok sadedir. Dünyayı tarifi de çok sadedir. Ama o devrin ilkel bilimsel şartlar içerisinde işte madde sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyor. Tesadüfen canlılar oluştu gibi böyle çok ilkel çok sıradan bir anlatım İşte tarihte bir döngü içerisindedir. Sanki gaybı biliyormuştu sana bir uslupla ee, i̇şte komünal toplum vardı. Nereden biliyorsun sen komünal toplumu? Tamamen tahmini. Evet, ne buluyorlarsa birlikte yiyorlardı. E, Müslümanlar da şu an birlikte yemek yiyorlar. Birlikte oturuyorlar. Yani o laf mı? O ilk çağ hakkında hiçbir bilgileri yok. O devirde son derece güzel, kaliteli yaşayan insanlar da vardı. Vahşi yaşayan insanlar da vardı. Ee, dine uygun hareket de vardı. Uygun hareket etmeyen de vardı. Dolayısıyla tamamen hayali. Efendim sonra işte feodal toplum sonra kapitalist toplum işte yeniden komünal topluma dönüş olacak falan gibisinden hiç hesap etmedikleri olaylar gelişti. Mesela işçi sınıfı olur diye düşündüler halbuki işçi sınıfı tamam oldu ama işçi sınıfı da zengin olmak peşinde oldu. Onlar da sermaye biriktirir oldular. İşte ev oldu, arabası oldu. Bir de e, otomatik olarak e, imalat e, başladı. Yani robot kullanılmaya başlandı. E, o durumda işçilerin yerine e, robot devreye girmiş oldu. Fakat tabi e, zeminindeki Sosyal adalet inancı, Marksizmin daha önce de söyledim, Tevrat'tan, Kur'an'dan ve Mehdi inancından alınmadır. Tabii ki güzel bir düşünce, fakat yöntem vahşet. da vahşet. Boş ve e, ölü bir sistem. Fakat Mehdiyet, ahir zamanda bunu tam anlamına gerçekleştireceği için, ilk ve son kere bir dünya hakimiyeti olacağı için, daha öncesinde böyle bir decali sistemin olacağını peygamberimiz belirtmiş. Mehdi'den sonra da yine faşist ve komünist sistemler dünyayı her cümerçe edecekler. Fakat yine de bir yedi veya dokuz yıl kadar bir dünya hakimiyetini hep beraber göreceğiz. İslam'ın dünya hakimiyetini. Şimdi var güçleriyle kaderi durdurmaya çalışıyorum ama kaderin bir özelliği vardır durdurulamaz. Yani maddeyi şekle şemale sokabilirsin birçok şeyi şekle şemale sokabilirsin ama kaderi değiştiremezsin. kaderin özelliği o ezicidir kader eze eze ilerler hiçbir güç durduramaz kaderi Cenab-ı Allah'ın izniyle kader o şekilde iddiat İslam olacak dünya barış ve kardeşlik içinde olacak sanat, bilim, güzellik, estetik dünyaya hakim olacak hep birlikte bu güzel günleri yaşayacağız. Onu elde edecek adımları Allah bizlere fıtri olarak attırıyor zaten. O adımları en güzel şekilde atıyoruz. En güzel hareketleri yapıyoruz. Doğal akışında Allah Müslümanlara bu eylemleri yaptırıyor. Yobazları da karşımıza çıkarıyor. Yobazlık iki türlü. Bir komünist yobazlık vardır. Bir ee, İslami görünümde, e, din görünümündeki yobazlık vardır. Bunlarda fikre tahammül yoktur, düşünceye tahammül yoktur. Herkesinde de şiddet vardır. Yobazlık okumayı, konuşmayı, düşünmeyi yasaklar. Yok arkadaşlar benim görüşüm doğru der, kabul ediyorsan ediyor, etmiyorsan keseceğim der. Komünizmde de öyle der, benim dediğim doğru der, tartışmada kabul etmiyorum, ya kabul edersin ya keserim der. Mehdiyet'te de her fikre açıklık vardır, ikna ve telkin vardır, sevgi vardır, şefkat vardır. Akılla, bilimle, sağduyuyla, sevecenlikle, insanların gönlünü sevgiyle kabul ederek, içten ve candan kabulle dayalı bir İslam anlayışı, bir sosyal adalet ve sevginin dünyayı sarması olayı vardır. Hep beraber bunu göreceğiz inşallah. İşte ben size derne topluca anlattım. Anlamadığınız bir hususlar varsa yazılı gönderin, hepsini cevaplayayım. Ama demagoji böyle küçük çocuklar gibi, ilkokul çocukları gibi, işte buna cevap vermen ya, bilmem ne falan alamayın ya, benim gibi damat bulamayın ya bilmem. Ne. <gülüyor> <gülüyor> o tip şeylere gerek yok. Ya bir kere ee, kızıl gençler diyelim. Kızıl çocuklar. Ee, Marksist düşünceyi ne üstüne oturtuyorsunuz? Darwinizm üstüne oturtuyorsunuz değil mi? Darwinizm gittin mi ne oluyor? Bütün sistem çöküyor. Diyalik felsefenin en elle tutulur yönü olarak görüyorsunuz. Karl Marx da bu hatayı yapmış. Darwinizm üstüne oturtturmuş Marksizmi. En çürük yapının üstüne oturtmuş. Ben demlojiden pek hoşlanmam. 350 milyonun üstünde yaratılışı ispat eden fosil var. Tek bir tane Darwinizmi destekleyen fosil getir. Var mı? Yok. Yok. Varsa getirin. Dedim 10 trilyon, tık ödeyeceğim. O zaman işte kızıl boy alırsınız. Her tarafınızı boyarsınız. <gülüyor> <gülüyor> bir protein. Tesadüfen meydana gelebiliyor mu? İmkansız. Gelemez. Ama cahil bir gence sorarsan o niye olmasın ki diyor. Yani o mercimek çorbasına benzemez protein. Tesadüfen olması mümkün değildir. Bakın bir protein olması için Başka protein ihtiyaç var. Teknik olarak bunun karşılığı nedir biliyor musunuz? Sıfır ihtimal demektir. Karl Marx dedeniz ne yapmış? Bu çilik sistemin, bu batmış sistemin üstüne Marksizmi oturtmuş. Marksizmin güzel yönleri var. O onu nereden almış? Tevrat'tan almış. Çünkü Karl Marx baba tarafından anne tarafından da haham ailesinden gelir. Musevi kökenlidir. Tevrat'ı çok iyi bilen bir insandır. Tevrat'ta ahir zamanda gelecek Kral Mesih, Mehdi ve onun meydana getireceği adalet, güzellik, bereket, bolluk, savaşların ortadan kalkması, kavganın ortadan kalkması, özgürlüğün hakim olması, sevincin hakim olması, sadece barış ve sevgiyle dünyaya hakimiyet çok kapsamlı anlatılmıştır. Karl Marx da bunu görünce Tevrat'ta hayran olmuştur. Ne yapayım ne edeyim? E bakıyor iman edecek gibi değil. Çünkü Darwinist, Mataryalist. O zaman bunu Darwinist'in üstüne oturtayım dedi bu düşünceyi Ve e, bu güzelim sistemi çürük bir yapın üstüne oturttu. Kendi de battı, dünyayı da batırdı. Ve sevgiyle olacak dünya hakimiyetini kanla halletmeye kalktı. Tam zıttı. Tam zıttı. Dolayısıyla deccaliyetin kılıncı haline geldi. Proletaryo diktatörlüğüyle kanla, terörle, şiddetle dünyaya saadet getirme amacında oldu. Kardeşim sen kanla güzellik getireceğim diyorsun. Bombayla, ızdırapla, acıyla. Nitekim meydana gelen Acıyı görüyorsunuz. Mutsuzluğu görüyorsunuz. Yüzlerinden düşen bin parça. Ne sevgiyi biliyorlar, ne merhameti, ne şefkati, ne dostluğu, ne arkadaşlığı. Onu yapacağınıza besbelli ki bir Allah var, yaratan var. Siz de inanıyorsunuz. Siz boş yere hiç çırpınmayın. Hacker, kacker falan ne, ne olursanız olun mutlaka Allah'a inanıyordursunuz. Ama arkadaşlık bağıyla işte inanmıyoruz havası veriyorsunuz birbirinize. Niye inanmıyorsunuz? Açıkçası da inanıyorsunuz. Allah'a inanın. Bütün dünyanın kardeş olmasını isteyin. Sınırları kaldıralım. Bütün dünya kardeş olsun. Silahları kaldıralım. Savaşı kaldıralım. Bütün silah sanayini kaldıralım. Bütün silah sanayini harcanan paralar, imkanlar, teknolojik imkanlar insanlığın saadet için kullanılsın. Bunun adına işte mehdiyet deniyor. İsteseniz de istemeseniz de bu olacak. Konu bu. Barışla ve sevgiyle olacak. Kardeşlikle olacak. Akıl ve fenle olacak. Bilimle olacak. Sanatla estetikle olacak. Yobazları görüyorsunuz. Müslümanlığı yanlış anlıyorsunuz. Efendim, herifler hıyar yobaz takımı. E siz de tabi e, kıyaslıyorsunuz. Vicdanen. Diyorsunuz Allah vermesin bunlar. Başımıza geçse ne olur kim bilir diye düşünüyorsunuz. Onun yerine işte Marksizm gelsin. Bir çoğu daha rahat ederiz diye düşünüyorsunuz. Kıyasladığınız adamlar zaten adam değil. Normal insan değil. Şeytanın ikinci boynuzu bunlar. Deccaliyetin ikinci boynuzu. Dolayısıyla kale alacağınız adam değil bunlar. Müslümanlık Kur'an'da anlatılan Müslümanlık. Allah bizden sevmeyi, muhabbeti, dostluğu, kardeşliği, adaleti istiyor. Kanı irin istemez Allah bizden. Bu kafayla, bu mantıkla bakarsanız bayağı faydalı olursunuz. Gayet güzel hizmet etmiş olursunuz. Ne diyorsunuz hocam? Hocam çok haklısınız sonuna kadar maşallah. Evet. Hocam? Maşallah. Ya kardeşim şimdi tabii çocuklar Bomboş olmalarından sonra bir idealler olması güzel ama doğru olan ideal budur. Öbüründe mutluluk yok. Yüzleri neşesiz, sevinsiz ben okul Ankara'dayken de görürdüm gençlere, sap Sapsaraydı yüzleri. Yüzleri gülmez, neşesizdileriz. Yani böyle çok sağlıksız oluyorlar, çok ızdırap çekiyorlar. Şimdi e, demagojiyle tartışma yapmaya kalkarsanız bu çocuksu olur. Yani böyle hani ilkokul çocukları bazen kendi aralarında tartışma yaparlar. O evet. tarz değil. Aklı başında konuşacaksınız. E, aklı başında bir mantık geliştireceksiniz. E, bakın şimdi biz yaratılış atlasının dördüncü dilini çıkarttık. 50. yüzyılda de matbaada, altın yüzyılında soruyoruz. Yüz binlerce, bakın yüz binlerce fotoğraf var elimizde. Fosil fotoğrafı var, yüz binlerce. Hepsinde fotoğraflara şunu görüyoruz: canlılar evrim geçirmemiş. Ya ben de şaşırıyorum. O kardeşim 30 milyon yıl, 40 milyon yıl. Bir canlı nasıl değişmeden kalır? Ya illa ki bir şeyler olması gerekiyor. Hiç değişmemişler mucize. Olduğu gibi duruyorlar. Bunu bize fosiller söylüyor. Kardeşim bir tane, iki tane bak değil 350 milyon adet. Demagojine bu kapatılacak gibi değil. Darwin ne diyor? Bütün diyor yeryüzü tabakalarını inceledik diyor kendi zamanında. On binlerce işçi çalışmış. On binlerce. Bütün yeryüzü e, katmanlarını inceledik diyor. Her tarih katmanına indirdik, indik diyor. Çok sayıda fosil bulduk. Ama benim teorimde belirttiğim gibi ara fosile hiç rastlamadık diyor. Ve her şey çok düzenli, çok düzgün, çok hesaplı. Çok estetik diyor, neden bu kadar düzgün diyor, ve neden ara fosil bulamıyoruz diyor. Eğer ileride de bulunamazsa diyor, ki dedem zaten ta o devirde ölmüş bitmiş olay, benim teorim yattı diyor. E siz de oturuyorsunuz bu çürük teoriyi, kendinizi mahcup ettirettire, ettire, mahcup ola ola savunmaya çalışıyorsunuz. Hem gururlu çocuklar, gururlu gençler. Ama kendilerini acayip küçük düşürtüyorlar bu konuda. Ne gerek var? Ne gerek var? Bak geçenlerde bir profesör. Adama, yani bu çok komik ve çok aciz bir konuma gelmişler artık. Diyorlar ki Darwinizmi gibi bir konferans ver hocam diyorlar ünlü uzman. Ya diyor ne öyle bir takatim var benim diyor adam. Ne de öyle bir inancım var diyor. Ne de enerjim var diyor. <gülüyor> İsmini vereyim isterseniz. İnşallah. Ya kardeşim tabi bomboş böyle öküz gibi heriflerden ise bir insanın maksist olması çok daha iyidir. Şu masa biraz okuyor araştırıyor. Bir ideali var, bir amacı var. Ama iyi niyetle ortaya çıkmalığına rağmen yol ve yöntem ve sonuç çok korkunç. Hepsini ızdırabın ve mutsuzluğun içine itecek bir sistem. Mehdiyet Tevrat'ta ve Kur'an'da geçen Mehdiyet, Peygamberimiz anlattı Mehdiyet'te de, onların ruhunda güzel olarak buldukları ama yöntem olarak asla elde edemeyecekleri güzel neticeyi Kur'an, Tevrat mükemmel açıklamış. Savaşları durdurun diyor Allah, kanı durdurun, sınırları kaldırın, kardeş olun diyor. Bu kadar. Fakirleri koruyun, malı saha üzere dağıtın, adaleti sağlayın diyor. Mehdi'nin ana özelliğidir Malı saha üzere yani adalet üzerine dağıtmaz ve dünyaya adalet getirmez. Bu bütün dünyanın da kabul edecek hem Hristiyanların hem Müslümanların kabul edecek bir iddiardır. Öbür türlü ne Hristiyanlar kabul edecek bu iddianızın? Ne Müslümanları kabul edecek, ne bilim, ne akıl kabul edecek. E siz de kabul etmiyorsunuz. Anlattıklarım doğru olduğunu biliyorsunuz. E o durumda nasıl mutluluk gelsin? Nasıl güzellik gelsin? Ve Marksizm çok korkunç bir yöntem istiyor. Şiddet ve terörle netice alacaksınız diyor. E yazık günah değil mi kardeşim? Bak bir milyar insanı şu ana kadar katlettiler. Bir milyar. Bin Dünya Harbi'nden bu bakta kadar. Çok büyük bir bu. Marx mesela Darwin kitabı için ne diyor? Bizim diyor görüşlerimizin, Marksist görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor. İddede dede yanlış yere oturdun. Şamur oturdun. Ve birçok insanda yaktın. kendin de yaktın. Ama altında yani en en altına baktığımızda tabii ki bir iyi niyet var. Ama yöntem çok korkunç, sonuçta felaket. Ya yani sosyal adalet yönünden tabii ki bir iyi niyet var. Ama yöntem vahşet. Acıdan başka bir şey getirmiyor. ve yazılımı uzmanı bir komünist kardeşimiz var. Ya, özetle sana şöyle diyeyim. Karl Marx düşüncelerini Tevrat'tan almıştır. Ve Kur'an'dan almıştır. Okumuş, araştırmış. Bir Şilo'nun geleceğini Şilo'nun yani Mesih'in Kral Mesih'in geleceğini Dünyayı kardeş yapacağını, sosyal adalet getireceğini, savaşların ortadan kalkacağını, silah sanayinin ortadan kalkacağını, terörün, anaşın duracağını, malın eşit seviyede dağıtılacağını saha diyor Peygamberimiz. Sosyal adaletin tam hakim olduğu, özgürlüklerin tam hakim olduğu, Cennet gibi bir dünya oluşacağını söylüyor. O da bunu Allahsız, kitapsız bir düşünceyle yapmaya kalkmış. Yani Kral Mesih'i kıskanmış, kendisi sahte Mesih olarak ortaya çıkmış. Saçı sakalını birbirine karıştırmış zaten ve tarz da yapmış kendine karmaksın. Şekil yapmış böyle. <gülüyor> <gülüyor> hani ateist Mesih havasında ortaya çıkmış. Zaten beklenen derecelde ateist Mesih'tir. Ateist Mesih başarı olamamıştır. Gerçek kral Mesih şu an devrededir ve dünyayı cennet haline getirecektir inşallah. i̇nşallah. Adeta. Bu kadar diyeyim. Artık oradan sen ne anlıyorsan anla. Mehdiyet ne kapitalistir, ne sionistir, ne şudur ne budur. Ne komünisttir, hiçbir şey değildir o anlamda. Kur'an ruhuyla hareket eden, cennet modelini esas alan, cennetisttir. Eğer illa bir ist, eklemek istersen cennetist <gülüyor> bir <gülüyor> stildir. Komünist Manifesto kitabını okudunuz mu? Ya o zamanlar komünistleri vardı. Allı gülü. İşte Das Kapital'den başlıyordu. Ekonomi politikten çık. Böyle hep alengeli, süslü laflar var. Zaten çok heyecanlanır onlar okuyanlar. Ya tamam da 150 senelik kitaplar Allah aşkına ya. Artık bit yemiş kitaplar oyunmuş yani. <gülüyor> 150 sene ya. İnsaf yani. 150 yıl önceki fikirler her tarafı fikir olsa olur onun ya. Marx ne yapmış? Tevrat'tan ilham alarak bir şeyler anlamaya çalışmış. Kur'an'dan ilham alarak bir şeyler yapmaya çalışmış. Peygamberimizin ilham alarak bir şeyler yapmaya çalışmış. E olmamış tabii sonunda deccali bir düşünce çıkmış. Dolayısıyla o kitaplarda anlatılan şeyler hamur, boş şeyler. Kapital adam inşaat tuğlası gibi ya. Doldurmuş ya. oku oku oku gitmiyor. Hiçbir şey yok ya. En son yani şunu anlatıyor. Zenginin malını alacaksın, fakire vereceğini. Ne uzatıyorsun ya? Dır, dır, dır, dır, dır, dır, dır, dır. Tek satır Ol ya. Saniye ya sen günün malını fakire vereceksin. işte bu kadar ya. Yani. Komünist Manifestoyu Marks Engels birlikte yazıyorlar. Nerede? Londra'da. Londra, evet. Yazdıran İngilizlerin devleti. Amaç ne? İşte. Dünyayı birbirine kırdırmak. Marks'ın mezarı dahi İngiltere'de ya. Evet. Hep İngiltere'de. Tabii. Mesela, Marx, Das Kapital kitabında İngiliz borsasından servet kazanak basıyor. Borsaya giriyor, orada para kazanıyor. O parayla gidip o kitabı bastırıyor. Bu konular Üstakıl İngilizlerin devletinin iç yüzü kitabının ikinci iliğinde belgeleriyle var. Tabii. Zenginlere karşı olduğunu söylüyor Marx. Londra'nın iş Adamları Kulübü'ne başkan seçiliyor. Zenginler Kulübü'ne başkan seçiliyor. Zenginlere karşıyım <gülüyor> diyor Marx. Ne işin var dede? Ne işin var? Bir, değil mi? O kadar param var git bir berbere sakalı bıyıp büzeltir ya. <gülüyor> berbere para vermemiş adam. Sıfır. Berber paralarıp cepte. Dolayısıyla böyle şeylerden etkilenmek doğru değil. İsimlerden çok heyecanlanıyor görücüyle bomboş bilgiler, hiçbir şey yok. Darwinizmde bomboştur. Bütün kainatın tesadüfen olduğunu iddia eder. Bak, bütün kainatta ne var ne yok hepsinin tesadüfen. Bilimden uzaktan yakından alakası olmayan çok uydurma bir pagan dinidir Darwinizm. Ya bilimde tesadüf olur mu ya? Şu nasıl oluyor? Tesadüf diyor. Bu nasıl? Oluyor? Bu da tesadüf. Şu o da tesadüf. Ya milyarlarca tesadüften bahsediyorsun. Sonunda kainatın zeytin nasıl oluyor? tesadüf? Portakal tesadüf, üzüm tesadüf, maydanoz tesadüf, insan tesadüf, filler, kuşlar, göz tesadüf, burun tesadüf, kulak tesadüf. Ya başkalar bilmiyor musunuz siz ya? Evet. Nereye dönsek tesadüf diyor. Bunun bilimle alakası yok. Kendi ailelerine ileride gülsünler mi ağlasınlar mı şaşacaklar. Çok garip bir tünele girmişler. Yanlışlığın içine girmişler. Ben güzel yüzün bir daha dinleyeyim, evet. o çünkü... Komünist Manifesto kitabını okudunuz mu? Canımın içi çok güzel bir kızsın, çok tatlı bir kızsın. Ben yani komünistlerine falan böyle konuşma tarzım tabii, ondan anlayacağı değil ama... Ben seni tenzih ediyorum, sevinirim, canımsın, seni çok saygıyla değerlendirdim. Çok da beğendim, güzel, hoş bir kızsın. Gayet normal kitap hakkında bilgim var mı, okudum mu, komünizmi araştırdım mı, onu öğrenmek istiyorsun. Evet, bütün kitapları okudum zamanı Yani ben kapitali falan satır satır evet. okumuşumdur. Altlar böyle Çizim tek tek de bilir arkadaşlarımız. Çizilir, çizilir, çizilir, çizilir, çizilir. Bir çizilir. Evet, alttan hepsini yorumda da yaptım. Satır satır ben hepsini. Evet. Okumadığım kitap kalmamıştır onlardan. Onun üzerinde sayısız kitap yazdım Evet. Bu da <gülüyor> kitabımız var mesela. Konuyla ilgili. Bir dönem. Kitabınız Komünizm Pusuda. Görebiliriz Eka. Evet bu kitabı okursan evet. orada çok zengin kaynaklar var. Oradan hepsini öğrenebilirsin. Evet. Marksizm'e göre e, sınıf arası mücadele ekonomi temel belirleyicidir. Ha Bizde temel belirleyici para değil, mal mülk değil. Çorbacı takımına göre öyle. Evet. Hani diyor ya çorba işi halleder. O, ona, yani bazıları tabi bunu cahilinden söylüyor, bazıları da inniyetle söylüyor, bazısı kasten söylüyor ayrı mesele. Ekonomi değil temel belirleyici. Bizde dindir, din, İslam. Maşallah. İmandır. Allah'a olan sevgimiz, Allah'tan olan korkumuzdur. Altyapı ekonomidir. İyi e, tamam. Ekonomi, altyapı olarak görebilirsin. Üst yapı ise düşünce, hukuk, ahlak, devlet ve din tabi. Gibi ideolojik temelli yapılar. ideolojik değil, gerçek olan yapılardır. Bakın düşünce, hukuk, ahlak, devlet ve din. Üst yapıya ait Üst yapıyı, alt yapının belirlediğini iddia eder. Yani ekonomi belirliyormuş dini. Ayşe, evet. Ya kardeşim ne alaka bu adamın saç sakal birbirine karışmış ama kafa bindi birbirine karışmış Hiç yani. Sorun, ya. Kardeşim düşünce, ekonomiyle ne alakası var bunun ya? Düşünce, bilim. Değil mi? Tamam yani teknik imkanlar parayla elde edilir. Bilmem ne yapılır falan feşmeken. Ama bir bilim adamı Para kazanım bilim yapmaz ki. Bilim değil mi? insanlığa bir hizmettir. İnşallah. Topluma bir hizmettir. Allah rızası için yapılır. Ve herkes istifade etsin diye Allah'ın meydana getirdiği bir Allah'ın sanatıdır bilim. İnşallah. Hukuk. E, yani hukuk, bütün her toplumun hukuk sistemi vardır. Değil mi? Evet. evet. İnşallah. Ahlak. Dinden kaynaklanır ahlak. İslam'dan kaynaklanır. Ekonomiden kaynaklanmaz. Ekonominin ne alakası var ya? Paraya göre mahlap oluyor yani. Evet. Değil mi? Evet hocam. Devlet, Abi demek ki biliyorlarmış bak hepsinin kökenin din olduğunu ve İslamiyet olduğunu biliyorlarmış. Devletin de ekonominin alakası yok. Devlet Müslümanları bir arada tutan, güzel insanları, iyi insanları bir arada tutan sistemi organize eden güç. Kendilerini oluşturduğu güç. Düşünce, ahlak, ideolojiler ve din gibi kavramların üst yapı olarak nitelendirilmesinin nedeni bu yapıların tümünü zaman içinde halkın yaşamından çıkarmaktır. Ha bakın PKK'nın kökenini burada şimdi görüyoruz. Bakın. Düşünce, ahlak, yani din gibi kavramların üst yapı olarak nitelendirmelerinin nedeni komünistlerin bu yapıların tümünü zaman içinde halkın yaşamından ...çıkartma amaçlarıdır diyor. İnşallah. Çıkartılmasıdır. Yani Marksizm'de düşünce kabul edilmez. Ahlak kabul edilmez, din kabul edilmez. Ve buna karşı mücadele verilir. PKK ne yaptı? Dini, düşünceyi, ahlakı ortadan kaldırdı. Eğitimle, anlatarak, beyinlerini yıkayarak ortadan kaldırdı. Çünkü neden? Üst yapı olarak görüyor. Üst yapı olarak gördüğü için onu e, düşman hedef olarak gördü ve ona saldırdı. Şimdi Marxizmin üst yapı olarak yani doğudaki komünistlerin üst yapı olarak görüp saldırdığı din, ahlak, aile, devlet gibi e, gerçekleri savunacak karşı bir atak yok. Evet. Karşı bir çalışma yok. Yani karşı bilimsel bir çalışma yok. Yani anti komünist, anti anti bir çalışma yok. Bunu yapan sistem, yani bu Marksist düşünceyi oraya oturtan sistem, tezgahını kurmuş ve muntazam çalışıyor. Buna karşı akılcı, bilimsel, karşı atak yapılmazsa, anti-komünist, anti, -komünist, anti çalışma yapılmazsa adamlar bak neleri hedeflemişler? Düşünce, ahlak ve din. Üst yapı olarak görüyoruz diyor ve her gördüğümüz yeri tahrip edeceğiz diyor adamlar. Bu eğitimin sonucunda da orada netice aldı adamlar. Değil mi? Güneydoğu'da netice aldılar ve İnşallah. ilerliyorlar. İnşallah. Onları bulunduğu yerde fikren boğmanın yolu nedir? Onların üst yapı olarak gördükleri din, ahlak ve düşünceyi hayata geçirmektir. İnşallah. Doğru olarak. İnşallah. Düşünceyi doğru hayata geçirmek için neye ihtiyacımız var? Gerçek bilime ihtiyacımız var. Bilime ve teknolojiye ihtiyacımız İnşallah. var. İnşallah. Değil mi? Evet dini hayata geçirmek için neye ihtiyacımız var? Ahlakın ve sanatın desteğinde İslam'ın gerçeklerini ortaya koymaya i̇nşallah ihtiyacımız var. Inşallah. Bu yapıldığında onların üst yapı olarak görüp yoğun propaganda sonucu yıktıkları sistemi yeniden çok mükemmel canlandırıp toplumun dinamiği haline getiririz. İnşallah. Bunu yaptığımızda ne oluyor? Üst yapı her yere hakim olmuş öyle yani. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Bunu da hocam. Evet. Allah'ın izniği yapabilecek bir tek siz varsınız dünya çapında. Çünkü İnşallah. sizin sadece Darwinizme, ve komünizme karşı bu kadar kapsamlı bir bilimsel çalışması olan bir ikinci kişi yok. Olsa bilirdik zaten dünya çapında maşallah. Bir de bakın <gülüyor> e, devlet eliyle diyaletik düşünce anlatılıyor. Yani Diyalektik felsefe anlatılıyor. Evet. E, Diyalektik felsefe Marksizmin kökeni zaten. Marksizm bunun üstüne oturtuluyor. Nasıl anlatılıyor devlet eliyle? Darwinist düşünce anlatıldığında Diyalektik felsefenin temelini anlatmış oluyorsun. Evet. Diyalektik felsefenin ruhunu, özünü ve ana tabanını anlatmış oluyorsun. Artık ondan sonra Marksizmin işini çok kolay. Yani Diyalektik felsefeyi sen oturttuktan sonra onun üstüne Marksizmi kurmak yani çocuk oyuncağıdır çok kolaydır. Onun için devletin kendi eliyle diyalektik felsefeyi anlatma yönteminin durdurulup tam tersine e, gerçek bilimi ortaya koyan e, sanatın ve bilimin desteklediği anti antimaksist anti e, karşı atağa geçirmesi gerekiyor. İnşallah. Bu yapılmadığında askeri çözümler, ekonomik çözümler, Hiçbir şekilde çözüm olmaz. Hiçbir şekilde. Ekonomi, komünizmi daha da azdırır. PKK'yı daha da azdırır. Askeri çözümler daha da azgınlaşmalarına sebep olur. Bunlar değildir. Çünkü bakın Allah diyor ki, hakkı batılın üzerine atarız diyor. Bak hakkı batılın üzerine atarız, beynini parçalar diyor. Allah İnşallah. beyni hedef gösteriyor, beyni. Yani onun fikrini, düşüncesini dağıtmak esas. Derdi Allah, kalbini parçalar derdi, bedenini parçalar dedi, Öyle demiyor Allah. Beynini parçalar diyor. E, fikrini yıkılması çok önemli. Darwinizm, canlılar dünyasında gelişmeyi sağlayan ikinci gücün çatışma olduğunu ileri sürmüştür. Çelişki ve çatışma. Darwin'in teorisinin en temel varsayımı, doğal kaynakların canlılar içinde yetersiz olduğu, dolayısıyla daimi bir yaşam mücadelesi yaşandığı, bu mücadelenin de e, evrimleştirici bir güç oluşturduğu şeklindedir. Bu Marx ve Engels'e e, Engels'in iddia ettiği toplumlardaki diyalektik çatışmanın ve mücadelenin doğaya uygulanmış biyolojik versiyonudur diyor. Evet. Evet. Dolayısıyla e, bilimsel çalışma yapılmadığında netice alınamıyor çok açıktır. Yani çorba mantayla hiçbir yere varamayız. Evet. materyalizme karşı anlatılacak en önemli delillerden bir. Lenin bu konuyu duyduğunda adamın şafa atıyor. Sakın diyor, yaratılışçılarla bu konuya girmeyin. Bu konuya giderseniz diyor, batarsınız yapacağınız bir şeyde kalmaz. Sizi hoşaf yaparlar diyor, yamuturlar diyor. Sakın onlarla bu konuya girmeyin diyor, tartışmayın. Diyor. Lenin'in en çekindiği konudur. Marxistlerin en çekindiği konudur. Maddenin hakikati. Şimdi maddenin beyinde algılanma şekli. Çünkü küçük, mercimek kadar bir yerde sonsuz alemi görüyoruz. Sonsuz alemi yaşıyoruz. Marksizm'in, Leninizmin hiç açıklayamayacağı bir şey. Ruh. Onu kimseyle diyor. Görüntüyü kimseyle diyor tam renkli olarak. Sesi kim duyuyor? Dokunma hissini duyan kim? Tat alma hissini duyan kim? Leninizmin, Maksizmin işte en ızırap duyduğu e, çökmelerine neden olan en mühim konulardan birisi de budur. Big Bang teorisi bir. Bu iki. Darminizmin çöküşü üç. Üç konuda hoşaf olmuşlardır. Big Bang'den zamanın bir başlangıcı oldu, maddenin bir başlangıcı oldu ortaya çıktı. O çok ağır geldi onlara. Oradan bir darbe ettiler. İkinci olarak, maddenin hakikati ruh. Ruhu açıklayamıyorlar çünkü. Şimdi gören biri var. Rengi biliyor adam. Işık diye bir şey var, ışığı algılıyor. Işık beynin içinde oluşuyor, renk de beynin içinde oluşuyor. Dışarıda renk ve ışık yok. Yani madde, bu bilimsel olarak hiç açıklanamayacak bir şey. Yani... Çünkü metafizik üstü metafizik. Hiç açıklanacak gibi değil. Laboratuvara gelecek bir konu da değil. İncelenebilecek bir konu da değil. Çünkü insan beynin içine giremiyor. Mesela sesin duyulması en kaliteli müzik aletinden daha net duyuyoruz ses. En kaliteli televizyondan, en kaliteli sinemadan daha güzel bir görüntü var beynimiz için. Çok çok kaliteli. İki gram etten oluşuyor bu bütün makinesi. Maşallah. Televizyonlar görüyorsunuz. En kalite televizyon alıyorsun, yine bulanık. iki boyutlu. Üç boyutlu yapamıyorlar. Daha hala yapamadılar. Yapsa bile binlerce alet edevattan oluşuyor. Binlerce mühendis yapıyor. Buna rağmen yine yapamıyorlar. Yaptığında da görüntüsünü sadece oluşturuyor. Görüntüyü görecek kim? O, o ayrı bir konu. Görüntüyü görecek varlığı yapmak zaten imkansız. Yani ruhu yapmak imkansız. Bir de görüntüyü gören var. Allah hem görüntüyü göreni yapmış, hem de görüntüyü dünyanın en kaliteli televizyonundan, sinemasından daha kaliteli halde 3 boyutlu olarak yapmış. O kadar kaliteli 3 boyutlu ki, gerçek mi, hayal mi insanlar fark edemiyorlar. Hangi insan şimdi bizim televizyonun görüntümüzün hayal olduğunu söyleyebilir? Televizyon ne kadar uzakta diyorsun? 2 metre metre uzakta diyor. Halbuki beynin içinde iteliyorsa. Beynin içinde bizi seyrediyor. Haberi yok. Birçok kişiden. Bu mühim hakikati bir kısmı insanlar kısmen anlıyor. Bir kısmı detaylı anlıyor. Bir kısmı anlamazlıktan geliyor. İyi anlayanı çok etkiler. Çok muhteşem bir şeydir. Çok büyük bir olaydır. Çok derin bir olaydır. Bu sırrı işte 2012'lerden sonra insanlar anlamaya başlayacak Maddenin hakikati bilinecek. Maddenin gerçeğini görecekler inşallah. Şimdi bu Esat yönetiminin geçenlerde yaptığı bu e, kimyasal silah saldırısı genel olarak dünyada biliyorsunuz çeşitli şekillerde konuşuluyor. Dün de hocamız bundan bahsetti. O mu yapmıştır, o yapmamış mıdır, kimi yapmıştır falan gibi böyle bazı... E, işte e, argümanlar oluyor genel olarak bu dış basında da oluyor genel olarak bu konudan bahsedenler de hep e, bir Rusya ve İran tarafını e, tutanlar var işte karşı tarafta radikaller yapmıştır diye ama hocamız çok iyi açıkladı bunu dün e, zaten babası da yapmıştı bir diktatör olarak Marksist bir yönetimi zaten yapmaması için bir sebep yok ve yıllardır öldüren bir sistem bu yıllardır kendi halkını öldüren bir sistem biz tabi şu anda çok sık aralıklarla olduğu için Esat yönetiminin bu vahşetini canlı canlı izlediğimiz için şoka giriyoruz. Bu aslında Hafız döneminden beri devam eden Suriye'nin içinde bulunduğu bir bela. Ee, ve aynı zamanda Marksist yönetimlerin ne kadar acımasız olduğunu da gösteren bir bela. Şimdi ben e, 1982 Hama katliamını biraz hatırlatmak istiyorum. E, o dönemde biliyorsunuz Suriye'de etkili olan Müslüman kardeşlere karşı e, bir operasyon başlatıldı. Çok kısa süren bir operasyondu fakat o operasyon sonrasında 48 bin, 48 bin bakın kişi 48, çok 48, yüksek 40, bir sayı var. çok vahşice katledildi. E, Onların resimlerini göstermek isterdim fakat gerçekten bakılamayacak tarzda. Çok kısa bir süre içinde ve orada da kadınlar çocuklar vardı. Orada da kimyasal silah kullanıldı. Orada da e, hep olan sivil halkı oldu. E, o dönemde tabii ki Müslüman kardeşlerin her şeyi belirlenmişti. Yani e, yaşadıkları yerler, evlerine kadar fişlenmişti. Üstüne hatta işaret konuyordu yaşadıkları yerlerde. E, fakat bunun dışında orada onlarla birlikte yaşayan sivil halka da zaten onlara da yapılmaz da sivil halka da aynı şekilde bir katliam uygulandı. Fakat bununla e, kalmadı e, hapse, hapse atılan çok fazla kişi vardı o dönemde hapishanede de hama katliamının arkasından hapishanede de 15 bin kişinin öldüğü bildiriliyor Şimdi biz Hama katliamını kısa sürede olmuş çok vahşi bir katliam olarak hatırlıyoruz tarihte. Fakat aslında Suriye'nin şehirlerine girmeye devam etti Hafız Ve o dönemde Aleppo ve Cilsal Sur şehirlerine de girdiğinde oralarda 70 bin kişi kayıp olarak ilan edildi. Ve bu kişiler hala kayıtlarda yaşıyor gözüktükleri için hiç kimse bunları öyle ilan etmiyor. Fakat 1982 yılından beri bu insanlar kayıp. Bunun anlamı nedir? Çarışı. Katledilmişler. Tabii ki bir katliam var, çok büyük bir katliam ve çok yüksek ihtimal bunlar e, yine kimyasal gazlarla, kimyasal silahlar kullanılarak yapılan katliamlardı. Çünkü çok kısa bir süre içinde bu kadar kişiyi katlettiler. Şimdi e, geçmiş dönemin belgesellerini izleyenler belki o görüntülere... E, görmüşlerdir. Esat bu katliamların hemen arkasından Şam'a gelerek bir zafer konuşması yapıyor ve e, insanların e, insanlarla birlikte daha doğrusu coşkulu bir alkış tutuluyor ona. Neden? Katliam yapıldığı için. Yani e, beyni yıkanmış bir insan topluluğu var. Daha doğrusu mecbur kalmış çok yüksek ihtimal. Onun kendi memuru olduğu için şu anki ordu biliyorsunuz nasıl hakim Mısır ve Suriye'de. Aynı şekilde o dönemde de onun elinin altında hizmetinde Marksist sistemin, diktatör sistemin elinin altında olmasıdır gereken insanlar alkış tuttular ha Hafize sata Şu anda da Beşar satın yanında bazı ülkeler var, bazı kişiler var aynı şekilde alkış tutmaya devam ediyorlar. Şimdi o yüzden Suriye'de gerçekleşen bu olaylar yeni değil. Bakın diktatörlük sisteminin daha doğrusu daha öncesinde de var aslında fakat özellikle Hafize satın e, başa gelerek e, bu sistemi kurmasından sonra devam ediyor. E, biz burada hep konuştuk. Zaten Beşer Esat'ın başa gelmesi de farklı bir şekilde olmadı. E, yine aynı şekilde bütün entelektüeller o dönemde Müslüman kardeşler tarafındakilerin hepsi de hapse atıldı. Hemen gelir gelmez Beşer bir Sadece bir yıllık falan böyle bir ılımlılık, bir göstermelik ılımlı dönem geçirmişti. İşte baharı falan gelmişti o zaman. Sonra bir baktılar babasından hiçbir farkı yok. Neden? Çünkü Marksız sistemler bunu gerektirir. İnsan yerine koymazlar dolayısıyla çocukların öleceğini çekişerek ölmesi onları hiç ilgilendirmez. Hani biz seyrederken içimiz böyle vicdanen sıkıntı duyuyoruz, vicdanen bunun olmamasını istiyoruz ya zannediyoruz ki karşı tarafta da bu oluşacak. Marksist sistem bunu alır götürür. Yani insanın içinden, kalbinden böyle bir ruh, ruhaniyeti, böyle bir düşünceyi, böyle bir duygu, duyguyu alıp götürür. Niye götürür? Çünkü çok basit sistemlerle götürür, hayvan yerine koydurur, zaten elenmesi gereken zayıf varlık yerine koydurtur, kendisinin gelişmesi gerektiği fikrini ona verir. Dolayısıyla kendisini haklı görür. Nedir bunu veren? Darwinizm'dir. Darwinizm bunu çok kolay ideolojik olarak kafasına yerleştirdiğinde, bu bir inanç olarak yerleştiğinde çok kolaydır o insanlara kimyasal silah sıkmak. O yüzden. Şimdi öyle şüpheler değil de kim yaptı kim etti buradaki çok büyük bir trajedi var. Bunu görmemiz gerekiyor ve sebebine de çok derinden inmemiz gerekiyor. Şu an görüyorsunuz tüm dünyanın eli kolu bağlı seyrediyorlar. Silahla saldırsalar ne geçecek ellerine? Rusya ile karşı karşıya gelecekler. İşte başka bir yöntem yapsalar, kınasalar ne olacak? Ambargo uygulasalar ne olacak? Hiçbir şey çözüm etmeyecek. Yapabilecekleri tek şey Allah için... Güzel insanların, iyi insanların birlik olmasını istemek. Allah da zaten bunu istememizi i̇nşallah. istiyor. Ve tabii ki darmizme karşı ilmi mücadele. Buyurun Belin Hocam ne anlatalım? Hayal ve hocam inşallah. Hayal beyimden. O materyalizme karşı anlatılacak en önemli delillerdendir. Lenin bu konuyu duyduğunda adamı şafa atıyor. Sakın diyor yaratılışçılarla bu konuya girmeyin. Bu konuya giderseniz diyor, batarsınız, yapacağınız bir şeyde kalmaz. Sizi hoşab yaparlar diyor, yamuturlar diyor. Sakın onlarla bu konuya girmeyin diyor, tartışmayın. Lenin'in en çekindiği konudur, Marksist'in en çekindiği konudur. Maddenin hakikat, maddenin beyinde algılanma şekli. Çünkü küçük mercimek kadar bir yerde sonsuz alemi görüyoruz, sonsuz alemi yaşıyoruz. Marksizmin, Leninizmin hiç açıklayamayacağı bir şey, ruh. Onu kim seyrediyor? Görüntüyü kim seyrediyor tam renkli olarak? Sesi kim duyuyor? Dokunma hissini duyan kim? Tat alma hissini duyan kim? Leninizmin, Marksizmin işte en ızırap duyduğu ee, çökmelerine neden olan en mühim konulardan birisi de budur. Big Bang teorisi bir. Bu iki.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 Gerçek mi? Hayal mi? İnsanlar fark edemiyorlar. Hangi insan şimdi bizim televizyondaki görüntümüzün hayal olduğunu söyleyebilir? Televizyon ne kadar uzakta diyorsun? İki metre uzakta diyor. Halbuki beynin içinde televizyon. Beynin içinde bizi seyrediyor. Haberi yok. Birçok kişi. Bu mühim hakikati bir kısmı insanlar kısmen anlıyor. Bir kısmı detaylı anlıyor. Bir kısmı anlamazlıktan geliyor.